Merhabalar, Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün muhteşem bir konuğum var, kendisi İnce Aydın, psikolojik danışman. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsın, keyfin nasıl? Sağ olun hocam, bomba gibiyim, her zamanki gibi. Evet, benim konuklarım kendilerini güvende hissederler. Çünkü ben onları gözlerinin üstünde kaşı var deyip, hoşgörüyle, sevgiyle, şefkatle yaklaşırım. Onlar da tüm doğallık ve organiklikleriyle konuk olurlar. Kesinlikle öyle hocam. Zaten sizden aldığım pozitif enerjiyle. Bomba gibi olmam daha da artıyor. Daha da artacak. Hemen hızla başlıyoruz. Psikolojik danışman İnci Aydın kimdir? Kendim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Gazi Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun oldum. Akabinde 2013 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansıma başladım. Ve Türkiye'deki Çocuk istismarı ve Çocuk istismarını önlemeye dönük Sosyal Politikalar adlı Yüksek lisans tezimi yazım aşamasındayım. İnşallah evet. bu yıl vereceğim. Bunun dışında e, insanların psikolojik problemleri dışında gündelik hayatlarında e, karar verme süreçlerinde yaşam koçluğu yapmaktayım. E, kariyer koçuyum, aile koçuyum, aile evlilik danışmanıyım ve öğrenci koçuyum hocam. Evet, öğrenci dostu evet. <gülüyor> aynı zamanda çok harika gidiyoruz. Peki insanlar enteresan bir şekilde çok merak ediyorlar. Aslında soka, sokakta kime dokunsam bin ah işliyorum. Yalnız bu ancak binden biri psikolojik danışmanların yolunu bulabiliyor. Evet. İnsanlar bir de hangi durumlarda psikolojik danışmana gideceğini başta seyircilerimiz olmak üzere çok merak ediyorlar. Nefis bir soru. Hangi durumlarda psikolojik danışmana gidilir? Şöyle diyeyim hocam, hepimizin ilgi ve yetenekleri var, ancak bunların bazen farkına varamıyor biliyoruz. İlgi ve yeteneklerin farkına varmak isteyen, hayattaki hedeflerim neler diye düşünen insanlar, bir psikolojik danışmana geldikleri zaman biz onlara psikolojik testler, envanterler uyguluyoruz. Aynı zamanda danışma seansları sırasında kişinin ilgi ve yeteneklerini, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarıyoruz ve güzel bir sürecimiz başlıyor kişinin hayatıyla ilgili. Kişi kendi kapasitesini, potansiyelini fark ettikçe ben bu hayattan neler bekliyorum? Benim hedeflerim neler doğrultusunda ilerlemeye başlıyorlar. Ayrıca kişinin kendisine farkına vardıktan sonra kişiler hayatlarında daha da mutlu oluyorlar. Hayattan zevk alıyorlar. Bunun dışında bir psikolojik danışmana e, anne karnından başlayıp çocukluk, gençlik, işte ergenlik, gençlik, yaşlılık gibi... Yetişkinlik, yaşlılık gibi her dönemde bir takım her dönemi kendine özgü sorunları var. Bu sorunlarla mücadele etme sırasında da bir psikolojik danışmana, e, ailelik danışmana gidilmesi gerekmekte. Çocukluk döneminin sorunları ayrı, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya fobilerle ilgili veya özgüven sorunu olan ergenlik döneminde ise e, çocukların işte madde bağımlılığına doğru yönelmesi. İşte alkol, uyuşturucu madde kullanması veya sınav kaygısı gibi zaten bir takım sorunları var. Ve evlendikten sonraki sürece baktığımızda da eşlerin birbirleriyle iletişim olsun sorunları, aile evlilik danışmanı ihtiyaç duymaları, yetişkinlik dönümün aynı zamanda iş stresinin yaşattığı sorunlar. Yani her türlü sorunda insan doğduğu andan ölümüne kadar her türlü bir sorun, sıkıntı, stres Stresle mücadele etme döneminde bir psikolojik danışmasına gitmeyi tavsiye ederiz. İşimizi profesyonel yapıyoruz zaten hocam. Aynı zamanda e, özellikle yalnızlık duygusu çeken, işte sosyal fobileri olan, sosyal ortamlara çıkamayan kişilerle e, ayrı çalışmalarımız var. Veya ilişki, e, bunu biraz daha sonraki e, zamanımızda anlatacağım daha detaylı olarak... Eşlerin birbirleriyle, çiftlerin birbirleriyle olan sorunlarında ailelik danışmanı aynı zamanda psikolog veya psikolojik danışmanlara gitmelerini çok büyük tavsiye ederim. Ve bunun dışında e, çocukların kendine özgü e, yaşadığı sorunlar, okula gitmekte korkuyorlar, yalnızlık korkuları var veya e, ölüm korkusu, yaz korkusu e, yetişkinlerde olsun, çocuklarda olsun bir takım sorunlar oluşabiliyor. Bu sorunlar oluştuğu zaman bir psikolojik danışmandan profesyonel bir yardım alınabilir. Bu şekilde gidiyor hocam. Daha da genişletebiliriz. Tabii hayat devam ediyor. Tabii ki. Biraz hem sizin de kaygınız ilk defa konuk olduğunuz için değil mi? Evet. Hem azalmış olur. <gülüyor> Şöyle devam edelim isterseniz. Yani kişiler aile evlilik danışmanlığı çift danışmanlığı bazen de hiç sorunları olmasa bile yani bunların koçluk versiyonu var. Tabii aile hoşlanıyor. koçu, evlilik koçu evet veya hocam. çift koçlarına hangi durumlarda gidilebilir? Hatta sizlere geliyorlar. Evet. Merak içindeyim. Buyurun. Evet hocam. Kendim ailelik danışmanlığı sertifikam var ve aile koçu sertifikam da var hocam. Ee, bu meslekte bir insanlar öncelikle hocam evlenirken e, şimdi gençlerde evliliğim mükemmel olsun kusursuz olsun ben sorun yaşamayacağım bakış açısıyla evlenme oranları giderek artmakta hiçbir sorun yaşamayacağım işte evimin eşyasından eşimin olan iletişime kadar sorun yaşamayacağım deyip evlenen çiftlerimizde en küçük bir sorun yaşadıkları zaman o sorun kar topu gibi büyüdükçe büyüyebiliyor dolayısıyla o küçücük bir sorun Eşler üzerinde haftalarca, belki yıllar sonra bile özellikle kadın psikolojisinde e, erkeğin yaptığı bir yanlış, ufacık bir yanlış hata bile yıllar sonra kadın aynı şeyi tekrar edebiliyor. Tabii eski defterleri açabiliyor değil evet, mi? Evet, e, eski defterleri açabiliyor. Bu ufak gibi görünen sorunlar yüzünden ailelik evlilik danışmanına gidilir mi? Bir bakış açısı var toplumumuzda. Bu e, bakış açısından kurtulup, e, aile evlilik danışmanına gidip ufak sorunlar da olsa o sorunları çözmemiz gerekir. Biz aile evlilik danışmanı olarak genelde bana gelen vakalarda hocam e, kangrenleşme düzeyine gelen yani artık sorunlarını çözemeyecek yani sorunlarını çözemiyorum ben boşanmayı düşünüyorum e, şeklinde gelen vaka sayısı daha fazla. Bundan ziyade daha ufak sorunlar. Eşler arasında birbirini yıpratmaya başladıysa, iletişim sorunları oluşturuyorsa, eşler sürekli bu sorundan dolayı kavga ediyorlarsa, özellikle senin annen bana şunu dedi, senin baban bana şunu dedi, üçüncü kişiler yüzünden ufak tefek tartışmalar bir müddet sonra kar topu mantığı düşünelim. Büyür de büyür. Bu şekilde büyüme, büyümeye başlamadan önce ailelik evlilik danışmanına gelirse, aile koçuna gidilirse sorunları baştan çözmeye başlarız. Ve böylece daha sağlıklı iletişim, daha sağlıklı evlilik, daha mutlu, huzurlu bir ortam, evlilik nasıl olur baştan yol almış oluruz. Ama son aşamaya geldiklerini düşünüyorlar diyelim. Kaç öyle danışan geldi zaten. Ee, son aşamaya geldiklerini Ben artık kesin boşanacağım diyen danışanlarla da görüştük hocam. Ki zaten siz biliyorsunuz. Ee, onları bile el ile tutuşturup danışma merkezimizden gönderdikten sonra bu bizim için çok büyük mutluluk zaten. Ee, amacımız anne, baba ve çocuk ee, tan oluşan aile kavramımıza biz duygusunu oluşturmak. Sen benden ziyade biz varız. Sen beni koruyarak. Tabii yani. Sen beni koruyarak. Ve biz bir aileyiz. Biz bir aileyi oluşturabilme. Evet. Ve bunu e, ben hani sizin danışanlarınızdan gördüğüm kadarıyla da geleneksel aile yapısına, örf adet, Tabii. kültürümüz. İnançlarımıza da uygun bunu yapıyorsunuz. Tabii ki hocam. Ee, yani bu hepsini e, ne şiş yansı ne kebap hepsi bir, bir eşit e, harmoni halinde birlikte hareket etmelerini sağlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla. Tabii ki hocam sonuçta e, bizim toplumumuzun gelenek göreneklerine de uygun olarak evet. ilgilerimizi toplumumuzun geleneğine görene de uygun olarak harmanlayarak danışanımızı zaten ona göre e, beraber bir süreç yürütüyoruz. Ama bazı danışanlar geliyorlar ki özellikle e, bayan ve erkek fark etmez. Özellikle şunu istiyorlar. Oturuyorlar karşıma hocam. Anlatıyorlar sorunlarını. Bana hakemsin sen ya da yargıçsın muamelesi yapıyorlar. Hangimiz haklı? Hangimizin haklı olduğunu söyleyin diyorlar. Haklı haksız bir şey yoktur. Aralarında bir iletişim sorunu var. Konu basit bir sorun diyelim. Aralarındaki o basit sorunu iletişimsizlikten anlayamamışlar. Evet. Buradaki benim pozisyonum. E, aile danışmanı olarak yargıç ya da hakim değilim ben. Hakem değilim. Ben e, sen haklısın sen haksızsızdan ziyade beraber iletişim sorunlarınız neler? Eşlerin birbirlerine empati kurabilmesini evet. öğretmek ve birbirlerine sabır göstermesini öğreterekten empatik yaklaşarak eşler birbirlerini anlayacaklar ve beraber çözüm bulmalarına yardımcı olmak. 10 numara 5 yıldız hemen seyircilerime e, bitiyor vereyim. Yani kimin haklı haksız olduğu değil, İnce Hanım'ın da söylediği gibi siz oraya karakola ya da adliye gitmiyorsunuz efendim. Yani kimin haklı haksız olduğundan çok şunu merak ediyor musunuz? Ne olsa bunları yaşamıyor oluruz. Ne olsa karı koca, çekirdek aile ve geniş aile bal börek yaşarsınız. İşte püf noktası değerli İnce Aydın gibi aile evlilik danışmanlarında ve psikolojik danışmanlara müracattan geçiyor. O kadar. Evet. İşin püf noktası burada. Peki başka bir soru var. Hani TEOK'tur, YGS sınavlarıdır, evet. LYS'dir, DGS'dir. Evet. Yani... Sınav koştuğumuz Sınav koştuğunu <gülüyor> evet bildiniz. Sınav koçuna e, daha çok hangi durumlarda gidiliyor? Veya öğrenciler veya sınavlara girenler... Hangi amaçlarla size geliyorlar? Veya gelmeliler efendim. Bunu en iyi evet. sizler biliyorsunuz. E, sınav koçu, öğrenci koçu olarak. Yani hocam, e, okula başladığımız andan itibaren bizlerin sınavları başlıyor. Hayat benim kendimin dahil sınavları var. E, sınavlar ne kadar çok e, okul konusunu ilerlersek hayatımızda her zaman yer alacak. Ancak önemli olan, e, TEOK'tan el alalım mesela. Öğrenci, e, teok sınavlarına hazırlanıyor. 8. sınıfta e, ders programı, ders çalışma planı yapmak istiyor diyelim. Evet ya Ama, da verimli ders çalışmak ve istiyor. Verimli ders çalışmak istiyor diyelim. Kendisine ilk dönemin başından, ilk aydan itibaren bir çalışma programı oluşturuyor. Ancak bir türlü başarılı olamıyor. Sınav koçu, öğrenci koçu ne iş yapar diye bakacak olursak, öğrencinin farkına varamadığı eksik noktaları bulmasını sağlar. Öğrencinin o 8. sınıfta değildi de aslında 6 ve 7. sınıflarda eksik olan noktaları ortaya çıkarmaya yarayan kişi öğrenci koçudur, sınav koçudur. Yani öğrencinin farkına varamadığı eksiklikler var. Bunu veli de farkına varamayabiliyor. Çünkü bu işi profesyonel kişiler yaptığı için öğrencinin eksiklerini ortaya çık çıkaracağız. Verimli bir ders çalışma programı oluşturacağız öğrencide. Örneğin öğrencim... Sayısal dersleri arda, arda yazmış. İşte fizik, kimya, matematik, biyoloji. Bunları ben beraber çalışacağım. Bu şekilde olmaz hocam. Sayısal ders ve sözel dersleri harmanlamak lazım. Yani bir saat sayısal ders çalışıyorsa bir öğrenci, ardından tekrar sayısal değil, sözel dersim gelecek ki dikkat dikkatimi dağıtmasın, dikkatin daha çok toparlasın ee, ve çocuk motive motive olabilsin, motivasyonu artsın. Ve aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşamadan sınavlarında da başarılı olabilsin. Sınav koçu, öğrenci koçu çocuk için en uygun öğrenme yöntemi hangisi ise onu ortaya çıkarıyor hocam. Örneğin bazı çocuklar görsel yollarla daha iyi öğreniyor. Bazı çocuklar işitsel, bazı çocuklar duyusal, bazı çocuklar dokunsal. E, çeşitli öğrenme metotları var. Her öğrencinin öğrenme metodu değiştiği için öğrencide hangi metot daha uygunsa ...danışmanlık yapacağımız öğrenci de ona uygun bir yol haritası çiziyoruz. Ve hedeflerimize ona uygun olan metotla ilerliyoruz. Ayrıca hocam şunu da belirtmek isterim. Ee, öğrenci bir derse e, çalışmaya başladı diyelim. Planı programı da yapıldı. Ve e, TEOG'a girecek veya LYS-YGS'ye girecek diyelim. Benim hedefim ne? Hedefini belirlemeden e, sınav sürecine hazırlanmaması gerekiyor. Ancak hedefi belirledikten sonra sınav koçu, öğrenci koçu ona şunu gösterecek. Sen doktor olmak istiyorsun diyelim. Doktor olduktan sonra insanlara yardımcı olma sürecini bir hayal et. İnsanlara yardımcı olurken ne, ne kadar mutlu olacaksın? Kendini nasıl hissedeceksin? Çocuk onları, öğrenci onları düşündükçe evet diyor ben bu hedefime ulaşmak için diyor. Öğrenci koçumla beraber daha iyi ders çalışacağım, daha verimli olacağım ve sınavlardaki başarı ortalaması çok daha fazla. ...ortaya çıkıyor. Öğrenci koçu, sınav koçu o sırada ne iş yapıyor? Öğrencimiz için hedeflerine giden yolları buluyoruz. Hedeflerim ne? Kısa süreli hedefim ne? Uzun süreli hedefim ne? Öğrenci bunların farkına vardıkça e, ve hedeflerini de hayal ettikçe... ...motivasyonu artıyor ve verimliliği artı başarısı artıyor. Hedef olmadan ben bu sınavda başarılı olmak istiyorum diye... ...çalışan öğrencilerde ise anne babalar, bazı anne babalar özellikle yanlış yönlendiriyorlar... Bu sınavda başarılı olacaksın sen, teokta başarılı olacaksın, şurada başarılı olacaksın. Yani çocuklarımızı yarışma ortamından, rekabet ortamından ziyade hayallerine, hedeflerine ulaşmak için, ulaşman için bu sınavda başarılı olman gerekir şeklinde bir cümle kurarak anne babalar çocuklarını yönlendirirse çocuklar zaten başarılarını çok çok daha fazla arttırıyor. İşte bu konumda e, öğrenci koçuları Sınav giriyor. koçu Sınav veya koçu. eğitim koçunu... Aynen öyle hocam. Başvurmakta yarar var. Peki bir konuyu daha merak ediyorum. Hani size bildiğim kadarıyla hani MyLife danışmanlık ve koçluk merkezinin refakat ettiğini veya danışmanlık koçlarında bir koçu oluyor. E, orada ne gibi eğitimler aldınız veya tecrübeler edindiniz? Hocam MyLife psikolojik danışmanlık merkezinde orada. Ee, her türlü vaka geldi. Hangisinden başlayacağım şu anda kafamda tam e, toparlayamadım. Ama en basitinden e, aile evlilik danışmanlığı sürecinde MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ne gelip de ben kesin olarak boşanacağım diye bir bayan hatırlıyorum. Bunu nasıl çocuğuma söyleyeceğim, çok stresliyim, çok kaygılıyım ben diye gelip ortalığı feryat eden bir e, danışanla karşılaşmıştım. Orada e, danışanla yapılan terapiler, görüşmeler sonunda Danışan şu anda eşiyle beraber gelmeye devam ediyorlar ve eşiyle gelirken ve giderken el ele tutuşup gidiyorlar, geliyorlar. Artık çocuklarına da aynı şekilde e, psikolojik danışmanlık anlamında, yaşam koşu anlamında eğitimler verilmeye başladı. E, yani mutlu bir aile tablosu oluşması hem mesleki, vicdanen rahatlık sağlıyor... Hem de zaten mesleğimize de başarılı olduğumuzu gösteriyor hocam. Bravo, bravo. Yüzden... Yani anladığım kadarıyla öğrenci, çocuk, e, hatta hamilelik dönemi, e, çocukluk dönemi, aynı zamanda ergenlik, yetişkinlik ve e, e, flört dönemi, sözlülük, sırasıyla nişanlılık, evet. e, kariyer, evet. e, aile, geniş aile ve toplum olarak sizlerden... Fayda görüyorlar ve destek alıyorlar. Ee, kimin psikolojik danışmanlığa ihtiyacı varsa ilgili psikolog, psikiyatrlar, pedagoglar ilgilenirken diğer taraftan da hemen onlara, onlara rakip veya düşman olmadan koştuk. Ee, yaşam koştu, öğrenci koştu ve aile koştu. Hatta kariyer, kariyer koştu. koştu. Hatta kurumsal koçların eşlik ettiğini bir senfoni halinde bir... Orkestra şeklinde birbirinizden yardım aldığınızı, desteklediğinizi evet. görüyorum. Evet, Peki evet son hocam. olarak, yani bunu saatler konuşsak belki süre yetmeyecek ama kurumsal koştuk veya seminerler Hı -hı. E, yapıyor musunuz? Hatta ben de bu konuda çalışmalar yapıyorum. Onlardan bir cümleyle bahsederseniz ben de katkıda bulunmak isterim. Peki hocam, e, kurumsal koştuk. Ee, aynı amaç için, aynı vizyon, misyon için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu kurumlar var. Bu kurumlarda kurumsal koştukla, kurumun şu anki potansiyeli ne? Kurumun hedefleri ne? Kurumsal koştukla hocam bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. O şirketin, kurumun şu anki konumu ne? Bireylerin konumu ne? Potansiyeli ne? Ve ihtiyaç analizinden sonra ortaya çıkan sorunlar ne? Tıkanıklıklar ne? O şirket, kurum o hedefe ulaşmada ne gibi zorluklar yaşıyor? İşte o sorunları ortaya çıkarıp ve bir an önce o sorunlarla ilgili çalışmalar yapıp sorunları hemen çözüme kavuşturuyoruz. Evet, geçenlerde hani e, bana bir okul e, YGS ve LYS sınavlarına hazırlananlar için, onlar da sorun yaşamıyorlar, hedef ve amaçlarını yapıyorlar. E, level atlamak, hedef yükseltmek için müracaat ettiklerinde hani hem seni de seyircilerimi de dinlendirmiş hem de bilgilendirmiş olurum. Yani bir saat içinde sınav hazırlık, motivasyon seminerinin ismi bir şekilde değişik bir isim olsun derken, beyin fırtınası yaparken evet. aklıma şöyle bir isim geldi ve bu zinciri hemen başlattı. Yani seyircilerim Değerli öğrenciler gerçekten sınavlardan ne kadar veliler hatta öğretmenler bunu aldığınızı okullar biliyorum. Biz dedim ne sınavlar gördük ve olay çözüldü. Biz ne sınavlar gördük deyip, biz ne seminerler verdik deyip, biz ne röportajlar, ne programlar yaptık deyip hem kaygımızı arttırıyoruz hem de cesaretimizi arttırıyoruz. Ardından başka bir kurum, bir İngilizce dil okulu... E, Aralarındaki insan ilişkilerini, sonuçta toplumda öğretmenler olsun, kurum sahipler olsun, patronlar olsun, çalışanlar olsun hep bir veren durumundayız. Ama bazen motivasyon teknikleri, iletişim teknikleri ve verim arttırma yöntemlerini hepimizin, biz dahil evet. ihtiyacımız var. Bundan dolayı kurumsal koştuk ve danışmanlık almakta evet. büyük yarar var. Peki e, seyircilerimize neler söylersin? Son olarak bir cümlenizi alayım. Genel olarak macem, Evet. seyircilerimize şunları demek isterim. E, çocuklarınızla ilgili ya da kendinizle ilgili en küçük bir sorun yaşadığınızda bile... ...bu sorunlar büyümeden, daha ufakken, kar topu haline gelmeden... Bir psikolojik danışmana, psikoloğa, pedagoga, yaşam koçlarına, öğrenci koçlarına artık sorunuza ve ihtiyacınıza göre hangisi sizi daha çok çekiyorsa ondan profesyonel bir destek almalarını tavsiye ederim hocam. Evet. Peki. Değerli seyirciler nefes nefese bir program oldu. Gerçekten tam gaz konuştuk. Yine bir sonraki programda tam gaz sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Business Channel Türk TV stüdyolarınızda kalbiniz, ruhunuz yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında kalsın.